geldi hmm hmm hmm mm. mm. mm. mm. Anne neden yiyeceğim yiyeceğim diyor. Çokıcıkmış Ağustos'ta Küçücük mü? Küçücük. Ben bak, bak. Gel. El, el, el, el, el, bak bak ya. Gel. Ne? Elime, me, elime. Me, elime, baktı, elime baktı. Elime bunu bakma, bak artık yeter sen sen yar. Neden ya. Ne deniyor ya? Bunu Ne deniyor? Sen Sen ya. Sen ya. Ben tepek giriyor. kandırma ama. Elini sür. Ne koyuyorsun? Nasıl bu? Nasıl bu? Nasıl ne yapıyor? Ya şımarlı kızım sen, şımarlı. Şımarlı mısın sen? Hadi <gülüyor> <Ayyem>, gel gerçek bir şey yap. Hıh.